kontrollere Hı. gir ve space'i space hangisi lan space'i yumuşak ye yap. Bu savaş birisi şereye Bir kadar şaşır. devam edecek Costan. ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben buraya <gülüyor> geldim de ben Ah dur dur dur dur dur. Merdivan yapacağım. Bu arada arkadaşlar ben şu anda space'i yumuşak g'ye şey yaptım. Bakın böyle serçe parmağımın altından orta parmağımı geçirip yumuşak g'ye basarsam eğer kriz anlarında kaçabilirim adamlardan. Baş parmağından geçir. Tam test pardon. Sen ne anlatıyor, ne dedin niye dedin bunların bezine haciz gelmiş bak baksana yarısı yok Eşi ben şunlara gitmek istiyorum ya onlar ne yapıyor ya Bak bir tane gariban bana geliyor Koston bu kesin Koston bak Koston Koston Koston Domuz binci sal, domuz 1'inci sal. Domuz Aynen aynen aynen. Oğlum şu domuz yerine keşke eşek falan ekleselerdi lan. Craft Rising Sky varsında bir kere at vardı. Dik adamla VS atıyoruz. Herifi tam keseceğim. Ata bir kaçıyor görmen lan. Bu arada arkadaşlar şu anda şeker diye bir şey var. Şekerle gidip VIP falan alabiliyorsunuz. Skin değiştirme böyle şapka alabiliyorsunuz. Sizin de şekeriniz varsa gidip bir doktora gözükebilirsiniz yani. <gülüyor> ben düşmanları savuştururum, sen yolu hazırla. Üste tam sekiz dakika görevde bakma. Ben şu zıplayayım bir. Sudan kaç kaçacak. koş koş koş. Lan koş ne koş ne ben burada yukarı çıkmaya çalışıyorum bir saattir. Anasını seterim yumuşak genadı ha. Koş koş koş koş koş koş. Çaktırmadan Arkalamam lazım. Yoksa birazcık sıkıntıya gireceğiz yani. Lan merdivenim var lan benim. Kaçma. Tamam kestim. Ama ama ben hiç böyle planlamamıştım. Hayır, arkadaşı geliyor. Ah kestim. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Hayır. hayır. Sen ölürsen. Vallahi seni bir şey yok, dostum. <gülüyor> Bekle şunlara gidip su su çıkarsa sana geri geleceğim. Aa su var elinde. Onu ver. Onu ver. Hayır. Tamam. hayır. Kartuş söndürdü benim. Oğlum sen ölmeyecektin madem ben niye burada katliam yaptım adamlara? Hadi bakalım. Ya bak beni buraya kapatma. Ama bunda space var, hile. O oh, şu köprüyü bir patlatacağım şimdi bak. Bir boka yaramadı. Senin mülayim gibi patlatacağım ona göre. Dur dur dur, operasyondayım şu anda ben. <gülüyor> Oğlum adam çok güzel oynuyor. Abi, vurma abi. Düş ya, hangi kit alayım? Oğlum bence domuz binincisi al. Sonra daha kolay çünkü o... o ee, i̇şte, o yüzden alman lazım. Kostum ben bütün şu an... şeyimi şey... Ver onları bana. <gülüyor> ah. <gülüyor> Hayır yani bütün blokları merdiven yapmıştım. Blok lazımdı Koston birazcık kusura bakma. Ee şey. Koston, Koston. Tam tuttum, tuttum. sıkıntı yok, sıkıntı yok <gülüyor> Gerçekten hepsini tutturdun Koston. A. Seni tebrik ediyorum canı gönülden. Can kurtaran geldi, can kurtaran geldi. Adamları öldürüyorum. Ama ama ama bunun space'i var, space'i var. Space jump. Ananı ki. Senin de merdivenin var. Senin de var lütfen. <gülüyor> ne yapayım? Merdiven mi atayım kafalarına? Koston, ben bir bok yedim. Şu an buradayım. Ama buraya çukur kazılmaz. E, belediyenin izni var mı? Sen mi ben mi lan? Hadi, neredesin? Çık karışma aslan parçası. Oh! <gülüyor> Oha, bunu ben de beklemiyordum. Ama ama bak, hayır. Ya <gülüyor> ya. bak, bak, bak Güzel kardeşim, bak. Tekrar söylüyorum. Ben kaybettiğim zaman sen de kaybedeceksin. O yüzden buraya gel, benim canımı sıkma. Tamam mı? <gülüyor> Sen tek başına bu oyunu kazanamazsın. <gülüyor> <Ha>? Eşek, <gülüyor> eşek. Bir günin başına ne olacak? Bunu söyle bana. Kazandım.